Merhaba arkadaşlar, ben İlkem. Ben Nilara Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. We're together in a new video. Evet arkadaşlar, evi akıllı akıllı ev yapmaya, evi akıllı ev yapmaya karar verdik. Evet. Ve bize bu mu gerekiyordu? Alexa. Alexa. Alexa almaya karar verdik arkadaşlar, bunu Türkiye'den almadık. Dilara Amerika'dan almıştı. Yaklaşık 4 aydır, 5 aydır falan evde kutusunda duruyordu. Duruyor. Aynen, kutusunda bu şekilde evin bir köşesinde duruyordu. Sonra biz dedik ki evi neden akıllı yapmıyoruz böyle bir şey varsa. Ve yapmaya karar verdik. <gülüyor> arkadaşlar, Alexa'nın bu cihazı Echo Dot, akıllı hoparlör diye geçiyor. Yani normalde müzik çalması için kullanılıyor ama adamlar öyle bir teknoloji yaratmışlar ki bütün her şeye Alexa üzerinden yaptırabiliyoruz mesela mesela mesela diyorsun ki Alexa bana bir bardak çay getir hayır <gülüyor> Alexa, <gülüyor> Pardon, bak, öyle şeyler Alexa Alexa ee, banyodaki suyu sıcaklığını ayarla Teknik olarak onu yapıyor ama biz daha parlaklarıyız. <gülüyor> evet arkadaşlar, bazı özelliklerini kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Nedir bunlar? Alan kurabiliriz, hatırlatıcı kurabiliriz. Doğru uzatma kablosunu alırsak televizyonu, PS'sini vesaire açtırabiliyoruz. Aynen. Evdeki akıllı ampul sistemini çalıştırabiliyoruz. Evet. Robot ee, ro ro robo süpürgemizi çalıştırabiliyoruz. Bunların hepsi sesli komut sistemiyle oluyor arkadaşlar ve sadece İngilizce. Oluyor. Evet. Hey, hey, Alexa! Um, arkadaşlar, Alexa'ya istediğiniz her şekilde soruları sorup cevap alabiliyorsunuz. Mesela dünyanın büyüklüğü kaç metre? Mesela 100 bin tamam. doların var, Alexa. Hangi coin'e basmamı düşünürsün? Öyle şeyler. Google'a bas, Google. <gülüyor> evet, Amazon'a basabiliyorsun. Şimdi daha fazla uzatmadan kutuyu açalım bence. Bu sefer ben açayım. Ben açıyorum. Zulamakas var Bakın hemen burada Bu iki tane işaret çıkıyor arkadaşlar. Amazon telefon uygulaması ve kendisi. Tobi! Çık yukarıya. Bir. Merak ediyor musun Alexey? Eko! Arkadaşlar cihazı böyle küçük bir top gibi. Top. Operör özelliği olduğunu zaten söyledik. Bu bir o oynayacak mı Tobi? <gülüyor> Hayır senin olamaz. Güzel. O çık. Gerçek olayı o. Burada da adaptörü var. Amerika'dan aldığımız için Amerikan adaptörü arkadaşlar. O yüzden kendi daha önce aldığımız diğer adaptörler, adaptörlerden birini... Ayarları... Ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Sana kablosunu veriyorum. Başka da ne varmış hemen tweetlerine ihtiyaç duymayacağı, işte garanti belgesi ve kullanmanızı. Bizim böyle şeylere ihtiyacımız yok ama yine de bir bakalım. Bonjour, hola, hello. Nasıl kurulduğunu anlatıyor arkadaşlar. Fiş ucunu cihazın içine takıyoruz. Açıyoruz. Bakın. Önce internete bağlamamız gerekiyor. Sen bana şu kitapçıya kullanmayacağımız dediğimiz kitapçıya ver. Ben bir bakayım. Olur. Ben de şuna bakayım. <gülüyor> Fransızca söyleyeyim. Arkadaşlar İngilizce, İspanyolca ve Fransızca destekliyor. Şimdi... Amazon... A... Aylar önce indirdiği Amazon Alexa uygulamasını açıyoruz. <gülüyor> evet. Alexa uygulaması. Alexa! Kendi profilim. Evet. Okay. Burada nerede kuracağımızı söylüyoruz arkadaşlar. Alexa'nın nerede duracağını söylüyoruz. Teach Alexa your voice. Şimdi Alexa'ya sesimizi tanıtmamız gerekiyormuş. Hi Alexa. Alexa, what's the temperature outside? Alexa, play music. Alexa, turn off the light. <gülüyor> Alexa, turn off the light. Alexa, add milk to my shopping list. <gülüyor> Alexa. <gülüyor> hey, Alexa. Hi. Greetings. Have a wonderful day. Alexa, bir müzik çal. Bebeğim, neredeydin ya? Alexa, play music. Arkadaşlar şu düğmenin açık olması on off değil mikrofon on off anlamına geliyormuş. Sabahtan beri boğazım içeri. kurudu ya. Alexa özlettin kendini. Alexa. Play it all depends by Roderick. I can't find the song it all depends by Roderick on Spotify. Play best of Danny playlist. Best of Danny from Spotify. Nice. Yay! Evet, Alexa stop the music Gördüğünüz gibi ben de durdurdu Bunun dışında kamerayı birim şu an bağlayabilir miyiz? Kamerayı bağlayabiliriz Evet, Evet arkadaşlar akıllı ev sistemi kurarken birazcık böyle yoruluyorsunuz ve Tek seferde hepsine bağlanmıyor O kadar akıllı bir şey değil Akıllı olabilmesi için siz ona Alexacığım bununla da bağlan İşte bunu ona bağla Bunun için bir kullanıcı adı gireyim Bir şifre gireyim falan demeniz gerekiyor yani tek bir seferde tamamlanacak bir şey değil Bakalım. Uzun sürüyor Merhaba. Rumbo Rumbo Hatice Hatice Gız <gülüyor> Hatice ya Gız Hatice ya Evet arkadaşlar Alex'ın kutusunu açtık ee, Birazcık konuştuk Bir hava durum yok bu günlük 5 tane dinlenmesi gereken şeyi dinledik onun dışında müzik çaldık. Ses sistemi olarak bence gayet ideal. Genel olarak evdeki ampulleri, kamerayı ve bakımlı süpürgemizi buna göre kuracağız arkadaşlar. Eğer merak ederseniz kurulumlarını yaparken de videosunu tekrar çekebiliriz. Şu an için sadece Alexa bizde kafa, karış kafa karışıklığı yarattı. Biz Bakalım neler olacak? Alexa. Aynen. Alexa, I love you. Thanks for saying I love you. Alexa! Alexa. Evet arkadaşlar, yaklaşık olarak 5 dakikadır kayıtta değildik çünkü Alexa ile uğraşıyorduk, ama bir şeyi başardık, ampullere bağlayabildik. Evet. <gülüyor> şimdi size bunu göstereceğiz, sonrasında videonun sonuna geleceğiz herhalde. Bakalım, hadi deneyelim ya. Denelim. Ben kamerayı alayım, sen burada zaten Alexa dursun. Evet arkadaşlar, şimdi bu ışığı görüyorsunuz. Şimdi Dilara'ya dönüyoruz tekrar. Ya sustur şunu da söyle. Alexa, Alexa, turn off bedroom light yeeeeeeyy <gülüyor> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık ampullerimizi Alexa ile çözebiliyoruz rumba burada arkadaşlar normalde bunu da çalıştırması gerektiğini düşünüyoruz ama şu ana kadar çalıştırmadı çalıştıracağımı neden? düşünüyorum ama neden? neden? bilmiyorum serverlere bağlanamıyorum hadi bakalım Evet arkadaşlar, videonun şu anda sonuna geldik. Kutusunu açtık, Alexia'yı bitip kullanabildik. Herhalde. Evet. CNN'den 5 haber. <gülüyor> Müzik dinledik, yağmur sesi dinledik, uyku müziği falan dinledik, ışığı kapattık. Diğer fonksiyonlarını tam olarak göremedik, yapamadık da ama çok yakın zamanda bunları kurup yapacağız. Şimdi Alexia'ya baybay Çünkü, çünkü Dilara normalde arkadaşlar, bütün aldığı eşyaları Alexa ile uyumu aldı. Yani bu evi akıllı sistem yapmaya çalışıyor ve Buradan sonra gidebileceğimiz herhangi bir evde taşındığımızda da o akıllı ev sistemini sürekli kullanmamızı istiyorsun. Evet. Ama şu ana kadar hüsrandayız. Evet. Peki e, izleyenlere Alexey'i tavsiye ediyor musun? Um, normalde evet. Ama şu anki Türkiye standartlarında hayır. Evet. Çünkü yani eğer, cihaz bağlanamıyor. Evet, evet işte akıllı ev sistemi olayına daha uygun bir ev gerekiyor bence. Hani daha yeni yapılar falan var ya akıllı olarak yapılan onlardan. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün sizin için Amerika'dan getirdiğimiz, 5 ay beklettiğimiz Alexei açtık. Dilara yardımcı olmaya çalıştı. Yardımcı olamadı çünkü Alexei kuramadı. Çak. Üzgün müsün? Birazcık. Neden? kendi bundan sorumlu hissediyor musun? Biraz. Hissetmelisin çünkü bunu sen biliyorsun. Sadece İngilizce konuşabiliyorsun. Alexei! Alexa, Say goodbye. Goodbye. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kafanıza takılan bir konu varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bye. Ayeksa. Say goodbye. Goodbye. <gülüyor> Ayeksa. Say fuck you. <gülüyor>